Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu, Başak olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. 2 e, aydır aylık yorumlara ara vermiştim malum süreçlerden dolayı. Şimdi ise kanalı tekrar yoğun gündeme rağmen e, rutine sokmaya çalışıyorum. Sizler de aylık yorumları çok istediniz. E, o yüzden Mayıs ayı gündemimizde oldukça yoğun olduğu için... Aylık yorumları biraz daha detaylandırmaya çalışacağım. Şimdi Mayıs ayına geçmeden önce biraz Nisan ayına da bakmamız gerekiyor açıkçası. Biliyorsunuz 20 Nisan tarihinde Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşandı. Bu tutulma her ne kadar Koç terazi hattını hareketlendiriyor olsa da yine de tabii ki derece bazında baktığımızda tam bir gündem değişikliğine sebep olmamış olabilir sizin açınızdan. Koç burcu normal şartlarda 8. evinizi yönetiyor. Ee, ama e, tabii ki bu alanda e, belki birçoğumuzun 9. ev etkileşimleri de olmuştur. Ancak önümüzdeki 1,5 yıl boyunca parasal gündemler, maliye gündemler, ortaklaşa gelir gider dengesi ile alakalı süreçlerin yavaş yavaş başlayacağına sinyallerini verdi. Tabi 8. Ve biraz krizlerle de ilgili. Aslında krizlerle tek başınıza mücadele edebilmek, bir destek beklemenin veya birinin sizin arkanızda durmasının çok da mühim olmadığını anlayabilmek kıymetli olacaktır bu süreç itibariyle. Tabii ki bunun ilk sinyallerini artık yavaş yavaş almaya başladık. Akabinde Merkür Retro Hareketi'ne başladı Boğa bu Burcu'nda ve Mayıs ayında da Merkür retrosu etkisiyle başlayacağız şimdi boğa burcunda Merkür retrosuna baktığımız zaman ise dokuzuncu evinizde olduğunu görüyoruz seyahatler eğitim planlamaları yargısal konular hukuksal meseleler biraz daha manevi konular siyasi konular bu alanlarda bir geri dönüş süreci var yani yeni bir işte şehir değişikliği eğitim değişikliği Efendim işte açılacak bir dava veya davaya yön verecek bir hamle bu gibi gündemlerde e, tabii ki Merkür Retros'unu tercih etmek çok doğru değil. Özellikle 9. evdeki Merkür Retros'unda e, evraklarla alakalı işlemlerde ekstra temkinli olunması gerekiyor. Yanlış anlaşımlar olabilir, programlar iptal olabilir, e, biletlerde sıkıntılar olabilir, imzalarda imzalanan e, metinlerde sorunlar olabilir. Biraz daha temkinli olması gerekiyor ama eski projeleri tamamlamak, eski işleri halletmek, konuşulan, görüşülen, eski konuları çözüme kavuşturmak, belki uzaklardaki dostlarınızla bir araya gelmek adına keyifli zamanlar olabilir. Şimdi Mayıs ayı gündemine geçecek olursak hemen 1 Mayıs tarihinde Plüton retro hareketine başladığını görüyoruz. Plüton biliyorsunuz Mart ayında Kova Burcuna geçmişti ve yeni bir döngü başladı dedik. Yeni bir dönem başlıyor bizler için dedik ve aslında bu döngünün, bu dönemin 2024 sonrası daha bariz şekilde hayatımızda var olacağını da anlatmaya çalıştık. Şimdi Plüton'un tabi Kova Burcu geçişiyle beraber henüz bir derece kadar bile ilerlemediği için bu etkiyi 6. evinizdeki yani yaşam alanınız Düzeninizle alakalı e, konulardaki değişikliği net olarak daha görememiş olabilirsiniz. Zaten Plüto Retro Hareketi ile beraber 5. E, evinize doğru hafiften bir gerileme yapacak. Özellikle 2022'nin son aylarındaki dinamikleri tekrar bize hatırlatacak önümüzdeki aylardan. E, dolayısıyla burada çocuklar, aşk hayatınız, e, yaratıcı projelerinizle alakalı ne gibi değiştirilmesi ve dönüştürülmesi gereken konular var. Bunlara odaklanmanız gerekecek. 4 Mayıs tarihinde e, Venüs-Neptün karesi var. 5 Mayıs'ta ise venüs jüpiter sekstil açısı var. Burada özellikle 26 derece ikizler, 26 derece balık, 26 derece koç burçlarında etkileşimler olduğunu görüyoruz. Venüs'ün tabii haritanızın tepe noktasında bulunması, kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı güzel gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Özellikle koç enerjisiyle beraber kariyerle alakalı birilerinden destekler bekliyorsanız, birilerinden yardım bekliyorsanız maddi veya manevi anlamda bu destekleri görebileceğinizi görüyoruz. Ama Neptünün yedinci evden karesi özellikle partneriniz, ortağınızla alakalı belirsiz süreçler, bu ilişkiye güvenememek, bu ilişkinin gidişatından emin olamamak veya partnerin biraz daha belirsiz halleri, tuhaf halleri gibi temaları hayatınıza dahil edebilir. 5 Mayıs'ta aynı zamanda Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. E, bu ay tutulması bu ayın en önemli gündemlerinden birisi. E, 14 derece Akrep Burcu'nda saat 20.30 civarında meydana gelecek bu tutulma. E, aslında bu dereceler bizi biraz ürkütüyor. Çünkü e, bu derecelerde e, bulunan sabit yıldızlar ve aynı zamanda geçtiğimiz süreçte hem Kasım 2022'de yaşanan tutulma hem de Şubat ayında yaşanan Dolunay'ın e, akabinde yine benzer derecelerin tetiklendiği, ve e, ne yazık ki zorlayıcı süreçlerin yaşandığı durumları arkamızda bıraktık dileriz ki e, bu defa bu şekilde olmaz e, ama yine de e, benzer durumlar yani Kasım ayıyla başlayan Şubat ayıyla devam eden ve belki de artık Mayıs ayıyla tamamlanacak bir döngüden bahsedebiliriz e, o dönemlerde kritik ve zorlayıcı süreçler yaşadıysanız bir benzerini tabi farklı ev sistemlerinde bir benzerini yaşayabiliyorsunuz Yine de başak burçları destek görüyor aslında tutulmalardan. Bu açıdan bakıldığı zaman daha rahat bir şekilde atlatıyorsunuz. Natal haritanıza e, tabii ki farklı transitler e, yapılıyor olabilir. Oraları tam bilemeyeceğim ama yükselenize en azından güzel bir açı sağlanıyor. Şimdi e, akrep burcu sizin haritanızın 3. evi. 3 ve 9 hattı çalışacak. Burada özellikle bir takım kararlar, haberler, gündemler, imzalar, sözleşmeler. Yani bir şeyleri netliğe kavuşturmanız lazım. Zihninizde belki artık bir konuyu netliğe kavuşturup bu kararı almanız lazım. Yakın çevrenizle alakalı, etrafınızdaki insanlarla alakalı temalarla ilgili de bir takım kapanışlar olacaktır. Kafanızda bazı konuları bitirip yolunuza devam etmeniz gerekecek. Bu kararı eğer almakta zorlandıysanız, ertelediyseniz bununla alakalı da sıkışık hissedebilirsiniz. 7 Mayıs tarihinde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Ee, Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber de aslında e, mali konularda daha iyi bir sürece gireceğinizi söyleyebilirim. Kariyer gelelerinizde ufak da olsa güzel artışlar olabilir. Ekstra, prim, promosyon, hak ediş gibi. Bununla beraber yeni sosyal çevrelere girebilir veya işte dostlarınızla, arkadaşlarınızla hoş vakitler geçirebilirsiniz. Bu anlamda keyifli olacaktır diye düşünmekteyim. Akabinde zaten 13 Mayıs tarihinde Venüs-Satürn üçgeni var. Bu da aslında sağlam ilişkiler, sağlam projeler için oldukça destekleyici. Özellikle yeni bir ortaklık kurmak, evlilik kararı vermek, mevcut ilişkinizi biraz daha ileriye taşıyabilmek veya mevcut ilişkinizdeki e, sorunları kalıcı bir şekilde çözmek adına da e, Venüs-Satürn üçgenini değerlendirebilirsiniz. Şimdi 15 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu bitiyor ve Merkür Düz Seyrine başlayacak. Merkür'ün düz seyrine başlamasıyla beraber tabii ki 9. ev konularında seyahatleriniz, yargısal işleriniz, iletişimle alakalı konular, uzaklardaki kimseler, belki sosyal medyayla alakalı konular noktasında daha rahat, daha anlaşılır, daha açık bir süreç hakim olacaktır. Ve bu ayın aslında en önemli ikinci gündemi de 16 Mayıs tarihinde meydana geliyor. Jüpiter Burç değiştiriyor. Jüpiter Koç burcundan çıkarak e, boğa burcuna e, geçiyor arkadaşlar kusura bakmayın e, Jüpiter'in boğa burcu geçişiyle beraber tabi dokuzuncu ev konularında bir bolluk bir rahatlama e, sağlanacaktır ve yükelenizi de güzel açılar yapacak e, bu Transit boyunca yurt dışı hayali olanlar varsa devam eden dava süreçleri yargılama süreçleri olanlar varsa özellikle şanslı olduklarını söyleyebilirim bu yıl Bununla beraber bol bol seyahat etmek, okumak, yeni eğitimler almak, kendinizi geliştirmek, yeni insanlar tanımak, yeni felsefeler peşinde koşmak adına da çok şanslı. Akademi kariyeri devam edenlerin daha keza çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceklerini söyleyebilmek mümkün. Bu alanlarda şansınızı deneyebilirsiniz. Bu süreçte aldığınız eğitimler gerçekten çok farklı kafalarla ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda yeni tanıştığınız insanların hayat felsefesi de hayatınızda belirleyici rol oynayacaktır. Jüpiter 10. evinize geçtikten sonra zaten burada almış olduğunuz Bilgiler edindiğiniz tecrübeler cebinizde işinize yarayacak bir hale gelecektir. Yani burada bir eğitim alırsınız. Bir sene sonra Jüpiter onun cebinize geçtiğinde bunu mesleğe çevirirsiniz gibi düşünülebilir. Ama e, Jüpiter hemen Boğa burcuna geçtikten sonra Plüton'la kare yapıyor. Aslında Plüton bu yıl ne yazık ki hem 0 derece hem 29 derecelerde bu analitik derecelerde bizleri biraz zorlayacak. Gezegenlerle her transite girdiğinde artık bitir, artık başla dediği konularda e, ciddi anlamda bizleri manipüle edecek gibi gözüküyor. E, Jüpiter-Plüto karesi ile beraber de tabi özellikle hayatınızda artık bir düzen değişimi, belki işinizden memnun değilsiniz. Belki her gün yapıp ettiklerinizden, yaşam standartınızdan, yattığınız saatten, kalktığınız saatten memnun değilsiniz. Bunlarla alakalı artık güçlü bir değişim ve dönüşüm sürecinin geldiğini, bir şeyleri başlatmak, bir şeyleri bitirmek adına artık daha net ve keskin olmanız gerektiğini hatırlatan yerleşimler meydana geliyor. Şimdi 19 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Boğa burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay 28 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Ee, sizin haritanızın yine dokuzuncu eve. burada tabii yeni bir bakış açısı, yeni bir yol, yeni bir felsefe, belki yeni bir eğitim, yeni bir şehir veya ülke, bununla alakalı kararlar e, ön plana çıkacak. Ancak burada e, biliyorsunuz bir sabit yıldız var, Argo sabit yıldızı, özellikle 2021'in e, Kasım ayında da burada bir tutulma meydana gelmişti. O tarihlerde hayatınızda büyük ve radikal değişimler, dönüşümler yaşadıysanız bu alanlarda yani farklı yerlere girdiyseniz, farklı insanlar tanıdıysanız veya o dönem başlayan konuları hali hazırda kapatamadıysanız işte bu yeni ayla beraber benzer enerjiler hayatınıza dahil olabilir. Tabii ki tutulmanın etkileri kadar sert ve yoğun olmayacaktır ama gündemi hatırlatmak adına paylaşmaya çalışıyorum. O dönemde yaşadıklarınız buraya dair bir sinyal olabilir. Bunu da e, bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Hemen akabinde de 21 Mayıs'ta Mars Plüton karşıtlığı var. Şimdi Mars 12. evinize geçiyor ve hemen e, 6. evimizdeki Plütonla karşıtlık yapıyor. Özellikle burada tabi ki gizli düşmanlıklara karşı, arkanızdan dönen dolaplara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Sizin sakladığınız sırlarınız varsa bunlarla ilgili de bir takım... Ee, sıkıntılar ortaya çıkabilir sağlık sorunları e, veya pisişik saldırılar uyku problemleri e, bir şekilde kendinizi ihmal ettiğiniz kendinizi manipüle ettiğiniz alanlarla alakalı sinyaller ortaya çıkabilir e, iş hayatınızda özellikle kimlerle neleri paylaşıyorsunuz çok dikkat edilmeli Bununla birlikte aynı zamanda uykunuza, beslenmenize, sağlık rutinlerinize yine çok dikkat etmelisiniz. Bu etkinin biraz da aslında kolektif olarak tesir edebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu tarihlerde çok fazla kalabalıklarda bulunmayın. Çok fazla e, strese, agresyona kapılmayın. Yani e, böyle bir körüklemeye de uygun bir zaman dilimi olacaktır. İçinizdeki öfke, içinizdeki hırs, kiğini dışa vurmak isteyebilirsiniz. 12. evde Mars biraz zorlanır arkadaşlar. Ama, en sakin ve en stabil şekilde nasıl geçirebilecekseniz o şekilde kendinizi muhafaza almanız önemli olacaktır. Şimdi güneş de zamanlı olarak ikizler burcuna geçiyor ve aslında güneşin desteğini alıyoruz. Çünkü plütonla üçgen yapıyor. Güneşin olunacağınızdan desteği aslında iş ve kariyer alanlarında bir şekilde otorite konumundaki kimselerden destekler görebileceğinizi, kendinizi daha rahat ifade edebileceğinizi, alanınızda daha çok parlayabileceğinizi gösteren yerleşimler de mevcut. O yüzden işinize bakın, gücünüze bakın. Çok fazla böyle alengirli işlere karışmamaya çalışın. Özellikle bu süreç için söylüyorum. Zaten Mayıs ayının son haftası biraz sert arkadaşlar açık konuşmak gerekirse 23 Mayıs sonrası enerjiler hali sert gözüküyor. 23 Mayıs'ta Mars Jüpiter karesi var 26 Mayıs'ta Mars'ın ay düğümleri karesi var akabinde 28 Mayıs'ta Güneş Satürn karesi var yani bir e, doğum süreci var burada ve Mars'ın 12. elinizdeki etkisiyle beraber özellikle içsel anlamda o kadar rahatsız, huzursuz bastırılmış bir öfke e, durum hakim olacak ki bunu bir şekilde dışa vurmak isteyeceksiniz. Belki alıp başınızı ülkeyi terk etmek isteyeceksiniz. Öyle noktalara gelebilirsiniz 12. ve 9. eve bakınca. Eğer böyle bir gündemi olanlar varsa zaten bu konuyla alakalı e, belki de kadersel süreçler sizi bu noktaya evriltiyor. Çünkü Kuzey Aydın'ın 9. evinde yani ortamınızı değiştirmeniz, şehrinizi değiştirmeniz gerekiyorsa belki bu öfkeyle, bu kızgınlıkla bunu yapacaksınız. Ee, bu tarz değişimler söz konusu olabilir ya da e, hayat görüşünüzle alakalı, yaşam felsefenizle alakalı, e, farklı insanlarla alakalı, farklı uyruklar belki farklı insanlar, yeni tanıştığınız insanlarla alakalı. Yani böyle bir gerilim hattı var, e, fikirsel ayrılıklar var, öfke var, kızgınlık var. O yüzden biraz e, Mayıs'ın son haftası sakin olmaya çalışmak kıymetli. Ve aynı zamanda Güneş Satun karesiyle ile beraber de bilhassa evliliği ve ortaklıkları devam edenler de egosal bir takım çatışmalara ve e, sorunlara gebe süreçler yaşayabilir. Yani Mayıs'ın son haftası hepimiz için sadece siz sevgili başaklar için değil biraz gergin e, dişimizi sıkacağız ve e, bize gösterilen yolda ilerlemeye çalışacağız gibi gözüküyor. Mayıs ayı gündemi bu şekildeydi bilmiyorum. Çok mutlu oldunuz mu? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanala yine abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız keza yine aynı şekilde mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram ofikusastoyece hesabı veya ofikusastoyeceetcimail.com adresini kullanabilirsiniz. Güzel bir ay olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın.